Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizler için 5000 TL altı en güçlü akıllı telefonlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda akıllı telefonların fiyatı bir hayli arttı. Yani artık teknolojiye ulaşmanın zorlaştığını söyleyebiliriz. Her ne kadar Çinli markalar aslında Uygun fiyatlı akıllı telefon tarafında çalışmalarını sürdürse de yine de çip krizi, vergiler, dolar kuru gibi sebeplerden dolayı akıllı telefonların fiyatı arttı. Biz de bu yüzden düşündük ki geçtiğimiz yıllarda aslında 4000-5000 TL'ye orta segment hatta orta segmentin üst basamaklarına hitap eden akıllı telefonlara kolaylıkla ulaşabiliyorduk. Şimdi baktığımız zaman giriş segment bir telefonun fiyatının dahi 6000-7000 bin, bin TL'lere kadar çıktığını görüyoruz. Hal böyle olunca 5000 TL altına satın alabilecek en iyi telefonlara bir bakalım dedik. Ve yine giriş segment hatta giriş orta segment arasına sıkışmış güçlü telefonlar bulabildik arkadaşlar. Özellikle Çinli markaların bu konuda daha aktif rol oynadığını söyleyebiliriz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim. İşte 5000 TL altı tercih edilebilecek en iyi telefonlar. Evet arkadaşlar listemizin ilk sırasında Redmi 9T modeli yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen bir model olmasına rağmen listemizdeki en güçlü işlemciye sahip olan modeller arasına yer alıyor. 6.53 inçlik bir ekrana sahip olan model 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla geliyor. 6000 mAh'lık bir batarya sahip olduğunu da belirtelim. Fiyat tarafına baktığımızda ise 4700 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Genel olarak 64 GB'lık dahili depolamanın yetersiz olduğunu düşünenler olabilir. Fakat bu telefonun pil tarafında daha başarılı bir model olduğunu söyleyebiliriz. 6000 miliamperlik pil hani uzun süre bitmeyecek bir kapasite arkadaşlar. Çünkü ekran tarafında 720p'lik bir çözünürlük sunduğu için pili uzun süre gider. En az 3 gün gider arkadaşlar. Yani eğer ilk amacınız pilse depolama sizin için ikinci plandaysa ve işlemciye de önem veriyorsanız Redmi 9T modelini tercih edebilirsiniz. Tasarım olarak baktığımızda da yine damla çentikli bir ekran tasarımcısı tasarımına sahip olduğu için gayet hoş duruyor. Biz bu telefonu kanalımızda da incelemiştik. Hani birazcık kalın olsa da fiyatına göre baktığımız zaman 5000 TL altına akıllı telefon alıyoruz. Yani ne nihayetine baktığımız zaman. Bu yüzden kesinlikle tercih edilebilecek modeller arasında ilk sırada yer alıyor. Evet şimdi geldik listemizdeki sıradaki modele. Tabii ki de Xiaomi'nin Redmi Note 9 modeli. İlk olarak tasarımıyla başlayacağım arkadaşlar. Delikli ekran tasarımına sahip olduğu için bir aile hoş duruyor. Ekran tarafında 6.53 inçlik bir ekran, 4 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanı karşımıza çıkıyor. Ve 5020 miliamperlik bir bataryası yer alıyor. 4 GB RAM'in yetersiz kalabileceğini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fakat listemizdeki tüm telefonlar 4 GB'lık bir RAM kapasitesine sahip. Ve baktığımızda 128 GB'lık bir dahili depolama alanından bahsediyoruz. Yani listedeki... İki modelden biri arkadaşlar 128 GB'lik dahili depolama alanına sahip olan. Bu yüzden yüksek depolama arıyorsanız Redmi Note 9 modeli kesinlikle tercih edilebilecek akıl telefonlar arasında yer alıyor. Fiyat tarafına baktığımızda ise 4600 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Zaten daha önceden de sevdiğimiz, gördüğümüz ve yorumlarıyla, olumlu dönüşleriyle sevenlerin takdirini toplamış bir model. Hala tercih edilir mi? Bence hala tercih edilebilir çünkü... 4600 TL'lik bir fiyat etiketinden bahsediyoruz. Bu yüzden Redmi Note 9 modelinin listemizin ikinci sırasında yani üst sıralarda yer aldığını söyleyebiliriz. Ve lafı daha fazla uzatmadan hemen üçüncü modele geçelim. Sıradaki modelimiz Poco'nun M3 modeli. Poco'nun M serisi modellerinin genellikle batarya odaklı olduğunu ve... Giriş segment modeller arasında sıklıkla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Bu modelimiz 6.53 inçlik bir ekrana sahipken 4 GB RAM ve 64 GB'lık dahili depolama alanıyla geliyor. Pil tarafına baktığımızda ise 6000 mAh'lık bir pile sahip. Pil tarafında zaten başarılı olduğunu söylemiştik. Yapılan testlerde de bunu sıkça gördük. Hem de ekran çözünürlüğü düşük olduğu için bu pil 3-4 güne kadar gidebiliyor arkadaşlar. Fiyat tarafına baktığımızda 4800 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Bu fiyata alınabilecek tabii ki en iyi modeller arasında yer aldığını görüyoruz hem işlemci hem kamera hem de ekran ve pil gibi özelliklerine baktığımızda. Sıradaki modelimiz listenin biraz daha güncel modelleri arasında yer alıyor. Vivo'nun Y22s modeli. Sonunda Xiaomi'den çıkabildik fakat yine Çinli üreticilerden devam ediyoruz. 6.55 inçlik bir ekran sahip olan model 4 GB RAM ve 64 GB'lık bir dahili depolama alanıyla geliyor. 5000 mAh'lik bir pil kapasitesi yine uzun süre bu telefonu idare edecektir. Damla çentikli bir ekran tasarımıyla geldiğini belirtelim. 4800 TL'lik bir fiyatı mevcut. Tabii ki dönem dönem bu fiyatlar değişecektir. Yani listedeki belirttiğimiz fiyatları videoyu izlediğiniz tarihte bulamayabilirsiniz. Biz bu videoyu çektiğimiz tarihte fiyatlar bu şekildeydi arkadaşlar. Vivo'nun Y22s modelinin de yine tercih edilebilecek akıllı telefonlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Dilerseniz hemen sıradaki modelimize geçelim. Sıradaki modelimiz Tekno'nun Spark 8 Pro modeli. Listedeki en eski modeller arasına yer almasına rağmen... Serinin Pro varyantı olduğu için orta segment akıllı telefonlarda sıklıkla karşımıza çıkan özelliklerle geliyor. 6.8 inç ekran, 4 RAM ve 128 GB'lık dahili depolama, 5000 miliamperlik bir pil yer alıyor. Delikli ekran tasarımı var, ince çerçeveler var ve... 6.8 inç birazcık büyük gelebilir diye düşünebilirsiniz fakat elinize aldığınızda birazcık uzun bir ekran sahip olduğu için pek de tek elle kullanım konusunda zorluk yaratmayan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. 4800 TL bir fiyat etiketi tabii ki kişiye göre değişir fakat listedeki bence tercih edilebilecek tasarım olarak karşımıza çıkan en şık telefonlar arasında yer alıyor. Bu yüzden bu tasarım anlayışı bence bu telefon için kesinlikle yeter diyebiliriz. Evet listemizin sonuna geldik arkadaşlar bu listemizde sizler için 5000 TL altına tercih edebileceğiniz en iyi telefonlardan bahsettik. Olur da sizin bu fiyatlara kullandığınız ve satın alınabileceğini düşündüğünüz güçlü telefonlar varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Biz de sizler için o telefonlar hakkındaki görüşlerimizi iletelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda beğendiyseniz de beğen tuşuna basmanızı bekliyoruz. Sosyal medya kanallarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın.